Arkadaşlar merhaba kanalıma hoşgeldiniz. Windows Windows'u ilk e, kurduktan sonra ihtiyacınız olan Windows'ta başlangıçtaki simgeleri nasıl çıkaracaksınız onu göstermeye çalışacağım. E, Başa simgesine sağ tıklayıp ara dedikten sonra Windows'un arama kısmına simge yazıyoruz. Burada çıkan menüde masa üstünde genel simgeleri göster veya gizle bölümüne tıklayıp gelen ekranda istediğiniz kullanmak istediğiniz e, öğeleri tıklayıp aktif etmeniz gerekiyor. Uygula deyin. Tamam deyin. Masaüstüne geldikten sonra simgeleri geldiğini göreceksiniz. İşlem bu kadar basit. İşte hepinize kolay gelsin. İyi günler. <gülüyor>